cep dünyası abone olun. Xiaomi cep telefonlarında sürekli bize sorulan bir sorunun cevabını size vermek için bugün bu videoyu çekmek ihtiyacında bulunduk. Nedir bu eee bu videomuzun amacı ve konusu? Bu videomuzun amacı en çok gelen soruları cevaplamaktır. Nedir peki bu soru? Eee Xiaomi cep telefonlarında bir sağlığını nasıl öğrenebilirim sorusuyla sürekli karşı karşıya kaldığımız bir eee soruydu ve biz de bunu müşterilerimize, her gelen müşterimize söyledik. Ve en azından çözüme kavuşturabildik. Biz de dedik ki bunun videomuza bir video çekip değerli müşterilerimize küçük de olsa bir kalkıp sunalım ki onlar da böyle kafalarında bir soru işareti varsa bu yaptığımız videodaki yaptığımız işlemleri kendileri yapsın ve kendilerinin pil sağlığının ne durumda olduğunu kendileri görsün. Evet şimdi e, telefonu yakınlaştıralım. İlk önce telefonumuzun arama bölümüne Yıldız Kare Yıldız Kare 64 85 kare yıldız kare yıldız menüsüne girdiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi 5. sırada 2 4 5 6 sırada olan good kelimesi bataryanın iyi olduğunu gösteriyor zaten batarya iyi olmamışsa orada başka bir seçenek olduğunu görebilirsiniz küçük de olsa bu videomuz size yardımcı olmuşsa Altta bir yorum atıp kanalımıza abone olursanız bizim mutlu edersiniz. Teşekkürler kalıcı şirketin saberleri.